Kader bir nefes alışverişle dokuz defa değişir en az. Kader değişmez bir şey değildir. Sürekli değişir. Kader kelimesi ucuzculuk lafı değil. Kader kelimesi Allah Azul kudretinin tecellisidir. Maide suresinin ikinci ayet kelimesinde Allahu Allah Azul Celal لَا Hürmetsizlik etmeyin diyor. Allah'ın şiarına şuur kelimesinin kökeninde şiar ilahi yani Rabbul Alemin'in koyduğu alametler bu alametler şuur bir manasıyla alamet anlamına geliyor alamet şu demektir aslında insanın kendi sınırlarının ötesine geçebilmek için sınırlarının farkında olma haline şuur denir. Haddini bilirsen, ondan ötesinde geçme imkanın doğar. Şuurlu mümin dediğimiz şey, Allah'ın alametlerini bilen, Allah'ın koyduğu o bütün hudutlardan haberdar, ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün sistemdeki Müslümanların tamamından kendini sorumlu hisseden, ona göre hareket eden adama, ona göre hareket etmeyi kendini zorunlu kabul eden adama şuurlu Müslüman diyoruz en basit tabirle. Bugün Müslümanlar İslam şuurunu kaybettikleri için yani kime secde ettiklerinin farkında olmadıkları için nasıl bir sıkıntıya düştüklerini de bağıracaklarını de bilemez hale gelmişler. Ama bütün alem sana hizmet etmildiği için yaratıldığı halde senin hala güncel ve şahsi dertlerin o bütün o büyük dertten daha üstün geliyorsa ya kime secde ettiğinin farkında değilsin o secde ettiğinin de sana ikram ettiğinin farkında değilsin. Şuurun oluşabilmesi için insanoğlunun öncelikle hakikati imaniyenin farkında olabilmesi lazım. Yani iman meselesindeki bütün gerekleri ve onun imanını kuvvetlendirecek hakikatlere sarılmış olması lazım ki ben ümmeti Muhammed isem ki elhamdülillah öyleyim o halde benim şuur oluşturmak için şuurumu yerine koyabilmek için o şuurun farkında olabilmek için Resul-ü Kibriya aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyyesiyle bir sarmaş dolaş olmam lazım. Şuurlu mümini, şuurlu hale getiren şeytanın bütün istek ve arzularından kaçabilmesidir. O halde burada devreye ne giriyor? Kibir, kıskançlık, gurur, nefret, öfke, sabırsızlık, telaş bütün bunlardan Delicesine bir kaçış. Dolayısıyla şimdi işte burada başka bir şey devreye giriyor. Yaşam biçimi. O yaşam biçiminin de tek karşılığı var. Tasavvuf. Bütün kisvelerinizden sıyrılmadıkça şuur hasıl olmaz. Yani şuurlu mümin nedir? O şuurunu kaybedebilme ihtimalini de her an içinde barındıran adamdır. Şuurlu bir mümin imanın Allah tarafından verilip onun tarafından alınabilir olduğunu unutuyoruz. Yani biz Müslümanlarımızın hepimizin kaçırdığı bir mevzu var. Biz Allahu Zülcelal'in diğer kullarına nasıl bir şekilde davranıyorsak Allah-u bize karşı davranışı şöyle olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her kulu her kulu her mevkideki her kulu onun için çok kıymetlidir. O yüzden zor olan şu şimdi adam namaz kılınca oruç tutunca zekat verince kendisini şuurlu bir Müslüman zannediyor. Şuurlu bir Müslüman Konuşmaktan korkan adam tipidir. Nasıl konuşmaktan? Başkasına iftira eder miyim? Dedikodu eder miyim? Arkasından söylediğim bu şeyi onunla mahveder miyim? O yüzden aramızdaki iletişimin kopma sebebi bu. Biz Müslümanların kaybolmuş şuuru, aramızdaki muhabbeti koparmasının temel sebebi dilimiz... Söylence biçimimiz Ve şuursuz bir hayat biçimimiz Ölümü unutan her canlı Şuurunu kaybediyor Şuursuzluğumuzun Ana sebeplerinden birisi Ölümü unutmuşçasına Bir dünya hayatı Ve bir dünya telaşı Şuurun en önemlisi Kimin nerede durduğunu bilmektir Ama bugün de Eşitlikçi bir yaklaşımla Onu kaybettik Hepimiz eşit filan değiliz. Hepimiz eşit filan Allah olmamızı nasip etmesin. Allah bu milleti eşitlikten de kurtarsın. Hiçbirimiz hiçbir zaman eşit olmayacağız ve olamayacağız. Şuurlu olan bir mümin, fasık olan bir müslümanı dahi kardeşi görmedikçe ve onun takvaya, iyiliğe yöneltmeye çaba sarf etmedikçe o şuuru ilahiyle o hakikate ermesi mümkün görünmüyor.